Verilen görseldeki tümler ve bütünler açıları bulunuz, bulalım. Önce bir hatırlatma yapalım, bulmadan önce. Tümler açılar topladığınız zaman 90 derece eden açılardır. Bütünler açılar ise toplamları 180 derece olan açılardır. Verilen gösterime bakalım, çizimimize bakalım, önce tümler açıları bulalım. FAH açısının dik açı olduğunu biliyoruz, çünkü bu küçük kutucuk 90 derece, dik açı demek. Ve iki komşu açıdan oluşuyor bu FAH açısı. Bu iki komşu açı 90 derecelik bir açı oluşturuyorlar. O zaman, FAC ve CAH açıları tümler açılardır, çünkü toplamları 90 derece ediyor. Ve sanırım tek tümler açılarda bunlar. Evet, şimdi bütünler açılara bakalım. Toplamları 180 derece edecek demiştik değil mi? Bütünler açılar için CAF ve FAB, CAF ve FAB. Evet, bunlar ikisi birlikte bir tam açı oluşturuyorlar. 180 derece ediyor bunların toplamı ve ikisi demek ki kesinlikle bütünler açılar. CAF ve FAB açıları toplamda 180 derece ediyorlar, yani bütünler açılar. Başka bir tanesi ise CAH açısı ve h -a b açısı. Cah ve Hab. Cah ve Hab açıları komşu açılar ve birlikte bir tam açı oluşturuyorlar. Ve de toplamları tabiatıyla 180 derece. Yani bunlar bütünler açılar. Cah ve Hab kardeşler. Evet Cah ve Hab derken videonun sonuna geldik. Hoşçakalın.